ilişki ve aile koçluğu yaptığınız için e, ilişkiye başlarken e, flört dönemindeki dönemlere gireceğim ki en başta konuşmuştuk. Hmm. E, dediğiniz gibi maskelerle birbirlerine farklı davranıyorlar. Evet. Kendi iç yüzlerini göstermiyorlar. Çünkü en iyi şekilde giyiniyor. En iyi şekilde kokularını sıkıyor. Saçını en güzel şekilde tarıyor. Çünkü onu öyle görmesini istiyor. Ama bir anda karşı karşıya geldiklerine veya ortak yaşam sağladıkları anda hiç o bakımların, kişisel bakımları olmuyor. Burada nasıl açık olmalı? Yani kişiler nasıl davranmalı? Aslında kişi, kişiler açık kartla zaaflarını, korkularını, hani beğendiklerini, sevdiklerini, sevmediklerini paylaşabilmeli. Güçsüzlüklerini de paylaşabilmeli. Yani paza, bazı e, pazarcıları tenzih ediyorum. E biliyorsunuz pazarlarda en öne, en kaliteli, en güzel vizyondaki meyveleri parlak koyuyorlar. Elmalar, parlak elmalar, en kaliteli salatalıklar, domatesler hepsini öyle zannediyoruz. Bana oradan iki kilo verdiyip evde çürük elma veya çürük domates çıktığında dolandırılmış, aldatılmış hissediyoruz. Büyük bir hayal kırıklığı ve güvensizlik oluyor. Aslında belki bir tık önde parlak vesaire olabilir. Çünkü ilişkiyi güzel başlatmak lazım. Ama ilerleyen günlerde e, hani zaaflarını, ka kazancının durumunu, iş durumunu, aile durumunu aslında bence güçsüzlüklerini paylaşsalar daha güçlenirler. Birlikte, e, birlikten güç doğar çünkü. Diğer tarafında, diğer taraf siz acılarınızı ve güçsüz yönlerinizi ya, ya da bir kediden korkunuzu mesela. Bir uçak korkusunu paylaşsanız ne olur ki? Yani karşı taraf sizi uçaktan korkuyor diye bu adam korkak kedi demeyecektir bence. Değil mi? Yani, Aynen. Yani. Aa ben de şundan korkuyorum diyecek. Böylelikle güçsüzlüklerde de akıl, fikir ve ağız birliğine ulaşacaklar. Ve birbirlerine yardım edecekler. Ya da o güçsüzlüğünü ya da o zaafını... Bildiği için o şekilde evlenecek ve bir daha gerçekler ortaya çıktığında hayal kırıklığı olmayacak, güvensizlikler olmayacak. Anlatabildim mi? Biraz da tabii ki eksiklik demeyelim. Bunlardan... Hatalarından, her şeyden bahsettiği zaman eleştiri alacağından ya da alay edileceğinden ki toplumumuzun en önemli noktalarından biri alay edilmek. Alay edildiği için de aşağıda hissetmek kendini, eksik görmek. Bütün bunlardan da çekindikleri için o farkındalığı veya kendinde olan şeyleri karşı cinsine söyleyemeyebilir mi? Söyleyemeyebilir, evet. O yüzden kendimizin. İki tarafında birbirlerine çok rahat, e, kabullenici ortamı hazırlamaları gerekiyor. Başta da dediğim gibi ilişkinin kalitesini arttırma toplantılarına her hafta devam etsinler ve hakikaten bir çıkış yolu bulacaklar ve o süreçte de mutlaka birçok güzellikle karşılaştıkları gibi birbirlerini daha çok keşfedecekler. E, aileler konuşamayabilir veya ilişkilerde flörtte başta yapamayabilir. Çünkü zamanında zaten yapsalar bu sorunlar ortada olmaz. Onun için mutlaka ve mutlaka ilişki ve aile terapistleriyle, aile danışmanlarıyla çalışması gerek. Bırakın onlar sizi konuşturur diyorum ben. Çünkü e, baktığınız zaman ya erkeğin suratı ısıktır ya kadının suratı ısıktır. E, toplu taşımada da görseniz e, sokakta da görseniz karı koca genellikle yan yana el ele tutuşarak yürümezler. Hep ayrılardır. Yani bir araya getirmek konuşması zordur. Onun için bu görevi bunu siz başarıyla yapıyorsunuz. Tabii ki o sihirde sizler